Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu selamü ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Alemlerin Rabbine hamdü senalar olsun Efendimiz'e binlerce salat olsun Aziz şehitlerimizin ruhlarını Rabbim şahad eylesin Tüm geçmişlerimize Mevlam gani gani rahmet eylesin. Sizlere, bizlere, cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet eylesin. Kıymetli izleyicilerimiz, üç aylar münasebeti ile Allah nasip ederse karşınızda bize ayrılan vakit içerisinde biraz kelam etmek istiyoruz. Sözlerimin başında bizleri Evlerinizde, bulunduğunuz yerlere konuk ettiğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün itibariyle akşama nasip olursa regaib kandilini idrak edeceğiz. Bizlere bu geceyi tekrar yaşanma imkanı veren Yüce Rabbimizle sonsuz hamdü senalar olsun. Bir kez daha bizi üç ayların başına kavuşturdu. Bu çok büyük bir nimet. Bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu şu açıklamalarla daha iyi anlatmaya çalışacağımı umuyorum. Bir önceki sene gerek üç aylarda gerek ise Ramazan'da beraber olduğumuz oruçlarımızı beraber tuttuğumuz, teravihleri beraber kıldığımız, bayramı beraberce yaşadığımız, nice sevdiklerimiz, akrabalarımız, komşularımız, dostlarımızdan bu sene artık aramızda olmayanlar var. Onlar için bir daha artık Regaib Kandili, 27. gecesi Miraç Kandili, Şaban'ın 15'inde Berat Gecesi, Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi bir daha olmayacak. Biz bu anlamda bu günlere kavuşturulmuş olup önümüzde manevi iklimin, manevi imkanların olduğu dönemi yaşıyoruz ve şimdi sıra bizde kıymetli izleyicilerimiz. Efendim bu akşam nasip olursa Regaib gecesini yaşayacağız. Recep ayının ilk cuma gecesi rağbet edilen, istenilen, beklenilen, arzu edilen ve Allah'ın nimetlerinin sanak sanak yağdığı bir gece olarak telakki ediliyor İslam aleminde ve biz de bu geceyi inşallah bu duygularla güzel bir şekilde yaşamaya çalışacağız. Değerli izleyicilerimiz, regaib kandili gecesi ile alakalı Allah Resulünden bize gelen ibadetler açısından şu kadar namaz kılacaksınız, bu kadar tesbihat yapacaksınız şeklinde bir bilgi yok. Ancak sadece bize gelen Hz. Aişe annemiz Efendimiz'e hitaben Ya Resulallah, Üç aylara ulaşırsak eğer ne söyleyelim neyi tavsiye edersiniz dediğinde efendimiz Allah'ın barik fi Recep ve Şaban ve belignâ Ramazan. Allah'ım bizim için Recep ayını, Şaban ayını mübarek kıl ve bizleri sağlık sıhhatle Ramazan'a kavuştur diye dua etmemizi istemiş Allah Resulü bizlerden ki kendisi böyle dua ederdi, bizlerden de beklentisi bu. Bu anlamda da söylemek istediğim şu, başta da ifade etmeye çalıştım, duamızı Rabbimiz kabul etti, bizleri üç ayların başına kavuşturdu ama Ramazan'a kavuşup kavuşamayacağımız henüz belli değil. Duadan da anlaşılıyor ki dua eder isek, Yaratan kabul ederse belki bizi Ramazan ayına kavuşturur, kavuşturacaktır biz bilmiyoruz. Onun için dua ile beraber bizim Allah'ın yanında olan tüm imkanlara bizim dua ile erişeceğimizi de buradan görüyoruz. Duamız o ki, nasıl ki üç ayların başına bizi kavuşturdu Rabbimiz, Ramazan'a da kavuştursun, Ramazan ayı içerisinde bin aya bedel olan Kadir Gecesi'ne ulaştırsın ve bütün Müslümanların beraatini alacağı bayram sabahında cümlemizi buluştursun kıymetli izleyicilerimiz. Efendim bu gece söylediğimiz gibi, Özel bir ibadet tasarımı yok. Ancak özellikle nefis muhasebesi dediğimiz içe dönük bir muhasebe yapmamız bizden bekleniyor. Yani bugün gerçeklerle karşılaşsak acaba hangi durumdayız? Bugün dünyayı terk edip ahiret yolculuğuna başlayacağımız bir günü yaşamış olsak acaba bu yolculuğa hazır mıyız? Bütün bunların muhasebesini yapmamız en önemli ibadetlerimizden birisi olur bu gece. Özellikle tefekkür dediğimiz bu ortamı yaşayalım ki bakalım kulluk hayatımızda yaşadığımız süreçte artılarımız mı çok eksilerimiz mi çok? Muhasebenin sonucunda bunu görürüz kıymetli izleyicilerimiz. Eğer eksilerimiz var ise işte tam da onları artıya çevirmenin zamanı geldi ve devam edecek. Ama şunu bilelim ki kıymetli dostlar eğer eksilerimizi burada Zaman var iken imkan var iken artıya çevirmez isek eğer imkanlar bittikten sonra ne kadar da istesek var arzu etsek bile eksilerimizi artıya çevirme imkanımız kalmayacak. Onun için Allah Resulü'nün o Muhammedi çeşmesinden içen Hazreti Ömer Efendimizin sözünde, "Hasibu anfuseküm, kabla entuhasibu, ve zinu amleküm, kabla entuuzan aleiküm". Hesaba çekilmezden önce siz kendinizi hesaba çekin ve amelleriniz tartılmadan önce siz buradayken tartın, zira ruzu mahşerde. Bu dünyadan gittikten sonra eğer tartılır da eksik kalırsa artık telafi etme imkanımız kalmayacak. Bu anlamda en güzel ibadetimiz tefekkür olacak. Bununla beraber duamız ve Kur'an-ı Kerim okumamız, sureleri okumamız, tesbihat çekmemiz, bütün insanlar için, insanların hidayeti için, müminlerin efendim huzuru, emniyeti, vatanımız, milletimiz adına bolca dua edeceğimiz, arınacağımız, temizleneceğimiz bir gece olarak düşünelim. Elimizden geldiği kadar bu anlamda ibadetleri hayatımıza, gece hayatımıza serpiştirelim, tefekkür edelim, sonra Kur'an okuyalım, sonra namaz kılalım, sonra seccademizin üzerine oturup, tesbihatımızı elimize alıp, tekrar düşünelim, bu şekilde güzel, tatlı, değişik renklerle ibadet hayatımızı geçirirsek, inşallah çok makbul olacağını düşünüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ben bir kez daha efendim idrak edeceğimiz regaib gecemizin tüm hayırlara, tüm güzelliklere vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Siz, biz hepimize Rabbim diğer ayları sağlık sıhhatle yaşayıp Ramazan'da buluşmayı, Kadir Gecesi'ne kavuşmayı, ve hep beraber bayram sabahı beraatimizi almayı Yüce Rabbimizin bizlere nasip etmesini temenni ediyorum ve sizleri mülkün sahibi olan Allah'a emanet ediyorum efendim.